Maliye Bakanımızın fosil sergisini gezerken bir videosu vardı kısa uygun görürseniz. Bakayım. Evet. <gülüyor> Burada bir tane e, ee, meşe yaprağımız var, 50 e. milyon. Bu da Eosem şey, işte. ee, var. Darwin Garmin cevresi geçerli diyebiliriz. Harika orada yazalım mı şimdi? Var değil mi? Tabii. Yani şu 148 milyon yıllık. Öyle mi? Maşallah. Maşallah. Maşallah. Ne diyor bakanımız? 148 milyon yıllık çekirge böyle hissediyor, hiç değişime uğramamış demek ki davranışım yokmuştu. İşte bu kadar. Maşallah. Maşallah, güzel.